teknoloji oku Bu videoyu çok seveceksiniz. Eğer Instagram'ı çok aktif bir şekilde kullanıyorsanız ve kullanmak istiyorsanız. Şimdi Instagram'a soru atıyoruz. Bir sürü. Ben de atıyorum ve storylerimin güzel olmasını istiyorum. Ve filtre artık hepimizin vazgeçilmezdi. Filtresiz insan görmüyoruz. Sizin için çok tatlış filtreler buldum. Bunları tek tek kategorilendirdim. Ama burada birincisini yani bugün televizyon ve kamera olan filtreleri deneyeceğiz. Tek tek ve sizin için en güzel filtreleri seçtim. Çok tatlı filtreler. Yani bunu kadın erkek yani ayırt etmeyeceksiniz. Çünkü artık filtreleri de cinselleştirmeyin. Bazen öyle şeyler duyuyorum. O yüzden çok tatlı filtrelerle size geldim. Tek tek başlıyoruz. Şimdi öncelikle uzun zamandır kullandığım ve çok sevdiğim bir televizyon filtresini göstereceğim size. İsmi hemen yan tarafta çıkacak ve daha sonrasında çektiğim fotoğrafları da size tek tek koyacağım. O zaman ilk filtremi gösteriyorum. 90 Pink'le çekiyorum ve Allah'ım çok güzel filtre ya Rabbim. Yan tarafında 2 ve 3. modları da var. Onda da farklı farklı böyle sekmeler görüyorsunuz. Burada yan tarafında çizgiyle yüzünüzdeki filtreyi arttırıp biliyorsunuz Bence mükemmel bir efekt. Birazcık fotoğraf. İkinci filtremiz Hello Kitty kamera isimli bir filtre. Yan tarafta adını da görüyorsunuz. Çok tatlı değil mi? Allah için şunun minnoş efektine bakın. Bununla arka kamerada da çekim yapabilirsiniz. Sadece ön kamerada değil. Arka kamerada da çok güzel duracaktır eminim. Bu sefer de elimizde bir Samsung telefon var. Eskiler bilir. Bu telefonlara Hello Kitty deniyordu ve yani benim de bu telefondan vardı. Çok seviyordum bu telefonu. Ya ben de çok yaşlı değilim. Eskiler bilir falan diyorum ama yine de çok tatlı bir telefondu. Böyle ilk çıktığı zaman almıştık. ablamın da sonra ben kullandım. Evet. Bunda da fotoğraflarımı tek tek çekiyorum. Bu filtremizin adı da yan tarafta görüyorsunuz. Hello Kitty on Yine Hello Kitty'li bir efektimiz var. Yani çünkü Bilmiyorum. Hello Kitty bir ikon bence ve zamanında dolaplarıma böyle çıkartmalarını yapıştırırdım ve hala duruyor çıkartmalar evimde. Bence çok tatlı Hello Kitty. O yüzden bu da farklı bir Hello Kitty telefon. Şimdiki efektin adını bulmanız biraz zor olabilir. Çünkü bilmiyorum hangi isimle yazıyor. Büyük ihtimalle Korece yazıyor. Ama e, bunu yazmanız zor. Ben zaten bu efektleri şu şekilde arattım. Televizyon efektleri olarak efektlere göz atledim ve efektler tek tek çıktı. Ben de en iyilerini denedim ve sizin için buldum. Bu da birazcık da arka kamerada güzel fotoğraflar çekebileceğiniz bir efekt. Şimdiki efektimiz birazcık daha böyle şey olarak düşünün. Eğer bir influencersanız ya da ya belki influencer olmak zorunda değilsiniz de... E, bir şey anlatıyorken ciddi bir şekilde bence öyle bir efekt bu. Yani böyle çok da tatlı bir efekt değil. Ciddi bir şey anlatıyorsanız, bir açıklama yapıyorsanız, basına bir duyuru bence onun için bir efekt. Yan tarafta da yine buna benzer bir efekt daha var. Love Yourself yazıyor. Bilmiyorum nasıl kullanırsınız? Ben bunları seçtim sizin için en iyisi arasından. Diğer efektimiz... Yan tarafta görünüyor. Nokia PON. Nokiacılar buradaysa ses etsin. Çünkü bu telefonu da kullandım. Evet. Bu efekte bu şekilde. Son efektimiz de bu şekilde. Sanki biri sizi çekiyormuşçasına bir efekt. Bence yine ideal kullanılabilir. Yani Ne için kullanacağınızı bilmiyorum ama hoşta bir görüntüsü olduğunu söyleyebilirim sizin için bu efektleri seçtim ve gerçekten efektleri ben çok beğenerek içten bir şekilde anlattım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bunların tek tek farklı kategorilerini sizlere çekmeye devam edeceğim. Bir sonraki videomuz ne olsun, selfie için mi olsun, arka kamera mı olsun, retro mu olsun bunlara siz karar verin yorumlarda belirtin. Efekti beğendiyseniz ve benim görmediğim daha güzel bir efekt var diyorsanız yorumlarda belirteceğiz. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ben bu ben bu videoyu çekerken oldukça zevk aldım. Umarım siz de fotoğrafları beğenmişsinizdir diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.